Selam arkadaşlar ben Şengül nasılsınız sevgili 12 burç arkadaşım koç burcundan alıyorum balık burcundan çıkıyorum nasılsınız canlar İnşallah iyisinizdir sizler için şöyle bir toplu video yapacağım canlar iş kariyer para ya da kariyer iş hiç fark etmiyor her ikisi de aynı kapıyı açtığı için kariyer ve para durumlarınıza bakacağım 30 Ekim'e kadar sevgili 12 burç arkadaşım şöyle bir toplu video yapayım dedim Koç Burcu arkadaşımdan başlayacağım. Balık Burcu arkadaşımdan çıkacağım. Bakayım sizin kariyer ne durumda? Sevgili 12 Burç arkadaşım para durumları ne durumda? Şöyle bir bakalım mı? Koç Burcu arkadaşımdan başlayalım. Balık Burcu arkadaşımızdan çıkalım şöyle. Tıpkı buradaki gibi şöyle bir çıkıp gidelim. Hadi bakalım. Önce kariyer ardından da bir kartla para durumunuza bakacağız canlar. Çünkü toplu video olduğu için valla süreyi aşıyoruz yani yüklemede de sıkıntı yaşıyorum. Evet, şimdi Koç burcu arkadaşım için önce kariyerine bakacağız canlar. Yenilenmeler geliyor. Zafere doğru gidiyoruz. Hadi bakalım Koç burcu arkadaşım. Şansa doğru gidiyoruz. Bakın, 3 kart ardından da tek bir kart çekeceğim para durumunuz için. Çünkü iş, kariyer, kariyer, iş aynı. Fark etmiyor. Kariyer diyoruz, değil mi canlar? Evet, sevgili Koç burcu arkadaşım. Bakın, yenileniyorsunuz. Ölüm kartı muazzam bir karttır bu öleceğiz anlamına gelmez kendime açılım mı yapıyorum ben her fırsatta şu kart bana gelsin isterim çünkü neden ben kabuk atıyorum ben yenileniyorum demektir geçmişin olumsuzluğu kariyerinizde bitiyor demektir 30 Ekim'e kadardır açılımım inşallah karıştırıp da Eylül demem 30 Ekim'e kadardır canlar yenileniyorsunuz geçmişin olumsuzluğu takıntıları ne bileyim ayağınıza köstek olan, sizin ilerlemenize fırsat vermeyen engeller her neyse bakın atın altında onları ezip geçiyorsunuz. İki tane atın yan yana gelmesi zafere gidiyorsunuz sevgili Koç burcu arkadaşım iş hayatınızda, kariyer iş iş kariyer zafere gidiyorsunuz bakın zafer yapacaksınız. Çalıştığınız ortaklarınız beraber çalıştığınız arkadaşlarınız veya patronunuz hiç fark etmiyor kırgınlık mı var aranızda sıkıntı mı var İlişkileri düzeltmek demektir güzel kardeşlerim geçmişi bitiriyorsunuz bakın zafere doğru gideceksiniz bazı şeyleri de içinizde ne bileyim küçük çaplı bir upte kalmış olabilir Bir küçük sıkıntı kalmış olabilir bir şeyler aydınlanmış fakat burada sandıkta hala bir şeyler duruyor dört dörtlük yaşantı yok yok mu yok onu oraya kapatıyoruz geçmişi bitiriyoruz bir şeylerin üstüne süngeri çekeceğiz. İlişkilerimizi düzelteceğiz. İş hayatındaki ilişkilerimizi düzeltip zafer'e doğru gideceğiz. Ardından şu kartın gelmesi sizin şanslı yere doğru gideceğinizin göstergesidir. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım, güzel insanlar, kariyer yapan arkadaşlarım, iş hayatında çalışan arkadaşlarım çok güzel çıktı. Güzel, şanslı yere doğru gidiyorsunuz bakın. Adil yoldan başarı geliyor size. Adil yoldan başarı demektir sevgili Koç Burcu arkadaşım gerçekten güzel yere doğru gideceksiniz. Yalnız bu 30 Ekim süreci içinde maddi durumunuz nasıl olacak bir kartla bakayım diyorum çünkü 12 Burcu bakacağım için canlar şöyle bir bakalım Koç Burcu arkadaşlarımın kariyer yapan arkadaşlarımın maddi durumu nasıl olacak veya çalışan arkadaşlarımızın tamam harika tıpkı bununla birlikte geçmişi örtüyü çekiyorsunuz bakın geçmişin sıkıntılarına örtüyü çekeceksiniz dünya kadar mutluluk geliyor kesenizde yani hiç merak etmeyin ama şunu da söyleyeyim yine de ne kadar dünya kadar mutluluk da gelse geçmişin sıkıntıları burada ölüm kartında olduğu gibi bitmiş olsa da ayağımızı yorgana göre uzatacağız değil mi canlar alışverişe kendimizi fazla kaptırdığımız zaman dünyamız da tersine döner bu gördüğünüz iki şey de tersine döner atlar da Olduğu yerde bacakları kırılıverir. Ondan sonra şanslı yere gideceğiz derken batağa gidiveririz. Bakın çok güzel çıktı. Çok anlamlı çıktı. Sevgili koç burcu arkadaşlarım. Tamam maddi durumunuz da güzel görülüyor. Başarıya doğru şansa doğru gidiyorsunuz. Hadi hayırlısı diyorum sevgili koç burcu arkadaşlarım için. Doğaya dön diyor meleğim. doğaya dön artık güzellikler size doğru geliyor sevgili arkadaşlar. Doğada kendi özünü, kendi doğanı bulacaksınız diyor. Gücünü ve aradığın tüm cevapları doğada bulacakmışsın sevgili kariyer yapan, çalışan veya maddi durumunu önem veren sevgili Koç burcu arkadaşım. Hiç merak etme, güzel yere doğru gidiyorsun. Artık geçmişin olumsuzlukları bitmiş. Zafer sizi bekliyor. Şanslı günler sizleri bekliyor. Hadi bakalım. Evet, şimdi Koç burcu arkadaşlarımızın kariyer İş ve para durumlarını hallettik sevgili arkadaşlar. Şimdi BOA arkadaşlarımıza bakıyoruz. Bakalım sevgili BOA arkadaşlarım kariyer yapan, çalışan BOA arkadaşlarımız veya maddi durumlarını düşünen, borcu harcı olan arkadaşlarımız için fark etmiyor. Aynı şu an kariyer durumunuz. Çalışıyorsunuz, kariyer için mücadele ediyorsunuz. Şöyle bir bakalım. Evet sevgili BOA arkadaşım. Bakın kurtuluş, kurtuluş yaşamak istiyorsunuz aslında siz. Ben size şimdi şu anda burada kurtuluş yaşayacaksınız diyemem. Çünkü kartımız ilk etapta geldi. Şimdi siz kurtuluş yaşamak istiyorsunuz. Bir an önce ben kariyerimde ilerleyeyim veya mertebe atlayayım veya basamaklara bir an önce çıkayım. İşte bunlar olmuyor. Bunun için ne yapıyoruz canlar? Yolculuğa çıkıyoruz. Şehir dışı. Bir seyahat sizi bekleyebilir veya şehir dışından sizlere kariyeriniz için iş için haberler gelebilir sevgili arkadaşlarım gidiyorsunuz bakın yolculuklar sizleri bekliyor veya bir iş değişimi sizi bekleyebilir kariyeriniz için gittiniz mi gittiniz bakın burada da ister istemez mutlu olmayacak mısınız olacaksınız bu bir yerde de sevgi arsızlığı demektir bakın burada yıkılmış hiçbir şey yok sevgili boğa kardeşim sıkılma bunalma biraz mücadele sizi bekliyor burada kariyerinizi yükseltmek için gerçek kurtuluşu yaşamak istiyorsan yeniden doğuş yaşamak istiyorsanız yükselmek istiyorsan bakın burada yıkılmış hiçbir şey yok İlahi güç size bir tane daha uzatıyor lütfen gözümüzü açalım kafayı kaldıralım şu olanakları şansları bir görelim önünüzde kupalar olduğu gibi duruyor bir tane de evren uzatıyor bakın fırsatlarla karşılaşacaksınız canlar yolculuklar sizleri bekliyor. Yalnız bir anda bir şeyler elde edilmiyor. Tıpkı destemin altının da söylediği gibi mücadele mücadele edeceksiniz canlar. Bir şeyleri elde etmek için bir miktar sizleri sevgili boğa kardeşlerim kariyer yapan boğa kardeşlerim mücadele sizleri bekliyor. Dürüstçe mücadele demektir bakın burada görüyorsunuz atın halini değil mi nasıl da rüzgar gibi atlıyor bu budur bunu yapacağız ki ne yapacağız yeniden doğuş yaşayacağız ne yapacağız kariyeri de elde edeceğiz cüzdanımız da dolacak mutlu bir hayatı elde etmiş olacağız kariyerimizde iş hayatımızda iş hayatımız ne kadar iyi olursa gelirimiz ne kadar iyi olursa aşk hayatımız da iyi olur özelimiz de iyi olur Dış dünyamız da iyi olur. Her şeyimiz iyi olur. Sağlığımız da iyi olur. Canlar bunun için bir an önce bunları biz elde edemiyoruz bazen. Mücadele bir miktar sizleri mücadele bekliyor. Sevgili çalışan, kariyer yapmaya çalışan Boğa Burcu arkadaşlarım için söylüyorum. Tamamdır mücadele güzel. Kötü bir şey çıkmadı. Sevgili Boğa arkadaşlarım. Şimdi bu süreç içerisinde ama borcu olan arkadaşlarımız. Bakın başarılar geliyor. Aa, para işlerinde başarı demektir. Ama borcu olan boğa arkadaşlarım veya sizler fark etmiyor. Çalışan arkadaşlarımız, kariyer yapan arkadaşlarımızın 30 Ekim'e kadar maddi durumu nasıl olacak? Bakalım mı? Tek bir kartla. Çok güzel, harika ve artı şunu da söyleyeyim bakın güzel haberler de alacaksınız. Böyle sıkılmayın. Yolculuklar sizi bekliyor. İş teklifleri sizi bekliyor. Sevgili kariyer yapan bu arkadaşlarım veya iş arayan arkadaşlarım hiç fark etmiyor. İş aramak da bir kariyerdir. Kariyer arıyorsunuz kendinizi. Bakın çok güzel haberler geliyor geldiği gibi de. Bakın burada maddi olarak da bazı şeyleri de kabulleneceksiniz. Yani ayağımı yorgana göre uzatayım diyeceksiniz sevgili boğa bu burcu arkadaşım. Ölçüyü kaçırmayacaksınız ailenizde sıkıntılarınız mı var maddi alanda örnek veriyorum onlarla anlaşacaksınız evet bakın küslerin barışı demektir aile içinde çok güzel anlaşmalar sağlayabilirsiniz ayağımızı yorgana göre uzatalım bu ay şunu yapalım bunu yapalım anlaşmaları da meydana gelecek çok güzel haberler de alacaksınız sevgili bu arkadaşlarım hiç sıkıntı etmeyin sadece bir miktar bir mücadele bekliyor ardından ne diyor meleğim Dileyin diyor oldu daha ne olsun dileğin oldu diyor. Yüreğindeki gerçekleşti bunu bil daha ne istiyorsun diyor sevgili boğa kardeşime. Hadi bakalım çok güzel güzel haberler alacaksınız sevgili arkadaşlar. Ne kadar bir anda kariyeri yapamıyor olsak da güzel haberler geliyor daha ne olsun yardımlar göreceksiniz. Borcu olan arkadaşlarım yardım elleri uzanacak daha ne olsun değil mi? Öyle bir şeyler bir an daha deyince olmuyor. Canlar ama güzel şeyler geliyor. Merak etmeyin. 30 Ekim'e kadar. Sevgili Boğa arkadaşlarımızın da açılımını tamamladık. Şimdi ikizler arkadaşlarımızın kariyer, iş ve para durumlarına bakacağız canlar. Hadi bakalım. Şimdi ikizler arkadaşımızın önce kariyeri. Baya bir sıkıntı var. Baya hmm, baya bir sıkıntı var. Zaten görür görmez de anlıyorum. Şimdi sevgili İkizler arkadaşlarım kariyer için mücadele eden arkadaşlarım bayağı da bir önlerini göremez hale gelmişler bakın gelmişler derken gelmişsiniz ama gelmeye de devam edeceksiniz bakın sorumluluk artmış iş yükünüz artmış şimdi baştan alıyoruz bakın sıkıntılar var sevgili kariyer yapmaya çalışan ikizler arkadaşlarım veya işinde gücünde çalışan sevgili ikizler sıkıntılar var Sık sıkıntılardan zaten önünüzü göremez hale gelmişsiniz. Gözler bağlı kapalı vaziyette sıkıntıları attık arkaya ama iş bitti mi bitmedi arada yalanlar dolanlar belki çalıştığınız iş yerinde belki kariyer yapmaya çalıştığınız bir sahada her an her şey olabilir bakın küçük çaplı yalanlar oyunlarla karşılaşabilirsiniz sevgili ikizler arkadaşlarım nasıl olabilir bu bu nasıl olabilir size iş yükleyebilirler zaten bir işiniz var siz zaten kariyer yapmak için mücadele içindesiniz, çalışıyorsunuz, yetmiyor, küçük çaplı, büyük demiyorum bakın, küçük çaplı ala vera, dala vera, yalan gibi kişiler veya patronlarınız veya ortak çalıştığınız bazı kişiler sizlere iş yükleyebilirler bakın. Zaten kendi derdiniz, iş ağırlığınız kendinize yeterken burada iş yükünüz artma durumu görülüyor. Siz kabul edeceksiniz, bakın bunları siz kabul ediyorsunuz bu kabullenmek demektir sizlere küçük çaplı yalanlar söylenilecek kariyerinizle alakalı sevgili ikizler arkadaşlarım ve siz bunları kabulleniyorsunuz kartımız kabullenmekten söz eder kabul edeceksiniz kabul ettiğiniz takdirde bakın önünüzü görmüyorsunuz iş yükünüz artış yapacak canlar artış var kariyerde artış değil iş yükünüzde artış meydana gelecek bakacağız 30 Ekim sonrasına onlara da bakacağız. Ama biz merakta kalmayalım yine de Şengül. Bir tane daha çekti. Bakayım şu vaziyet nereye gidiyor der misiniz? Sevgili ikizler arkadaşlarım. Tamam öyle olsun. Hadi bakalım. Sizin biraz iş yükünüzü artıracaklar. Hmm, güzel ama harika. Bakın çok güzel kabul etmenizde güzel bir şey sevgili ikizler arkadaşlarım çalışanlar için söylüyorum kariyer yapmaya çalışan arkadaşlarım için siz yine de bunu kabul edin bu ala vera dala vera işlerini yükü de kabul edin ardından görün para işlerinde başarı demektir bu sizi az önceki vaziyet önünü görememe vaziyeti buyurun para işlerinde başarıya ebedi doyuma getirecek aman Allah'ım ne kadar güzel çok güzel çıktı yani merakta bırakmamak için iyi de ki çektim canlar. Çok güzel başarıya getirecek sizi. Sevgili ikizler arkadaşlarım. Hadi bakalım çok sevindim. Çok çok çok. Evet şimdi 30 Ekim'e kadar maddi durumunuz nasıl olacak? Cüzdanınız yani. Şöyle bir bakalım sevgili ikizler arkadaşlarım. Sadece kariyerciler için geçerli değil bu. Çalışan arkadaşlarımız, emekli, ev hanımı. Efendim hiç fark etmiyor. Biraz... Denge sıkıntımız olabilir. Biraz harcamalarımıza dikkat edelim canlar. Yardımlar da görebilirsiniz. Yolunuza bazı şanslar da çıkabilir. Çünkü ben bunu iki boyutlu söylemek durumundayım. Biraz bazı ikizler arkadaşlarım ölçüyü kaçırıp dengeyi kaybedebilirler. Bakın burada denge çıktı. Bazı ikizler arkadaşlarım ise şanslarla karşılaşacaklar. Yani şanslar yollarına çıkacak. Şansla karşılaşıp faydalanmak isteyecekler. Para haberleri, para yardımları var, faydalanmalar var sevgili ikizler. İki boyutlu çıktı, haberiniz ola. Yine de her şeye rağmen ölçüyü kaçırmayalım, dengeyi bozmayalım derim sizler için. Kötü mü? Tabii ki de değil. Güzel, harika. Güzel yardımlar da göreceksiniz. Yolunuza fırsatlar da çıkacak canlar. Gayet yararlanmak isteyeceksiniz bu fırsatlardan. Evet şimdi meleğim ne diyormuş özgürlük unutmadan canlar meleğim özgürlük veriyor sizlere sevgili ikizler arkadaşlarıma tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et meleklerim bunun için çalışıyor yani ne demek istiyor az önce sizin üstünüze yalanla dolanla iş ağırlığı verilecek canlar İş yükünüz artacak siz zannetmeyin ki ben kapana kısıldım böyle bir şey yok hiç merak etme o an için o sıkıntıyı çekeceksin ama daha sonrasını gördünüz değil mi canlar? Asıl özgürlük ondan sonra gelecek. Nasıl geliyor? Maddiyat düzeldiği zaman gelecek. Asıl özgürlük budur. Benden söylemesi sevgili arkadaşlarım. Ne zaman maddi durumda siz başarıyı yaptınız? Özgürlük ondan sonra. Hadi bakalım. Özgürlüğe doğru gidiyorsunuz sevgili ikizler. Kariyer yapan, çalışan ikizler. Şimdi yengeç arkadaşlarımıza geçiyoruz. Sıralamayı karıştırmadan bakayım. Kariyerinde yengeçler nereye gidiyorlar? Onları ne bekliyor? 32'ye kadar. Güzel, harika. Onlar da artık geçmişe örtü çekmek istiyorlar. Yani geçmişe örtü çekmek derken geçmişin olumsuzluklarına o işsizlik, o işlerinin tam rayında gitmemiş olması vesaireler falan bunları artık silip atmak istiyorum. Tek bir hedefim var. Ben artık o tek hedefte ilerlemek istiyorum diyor sevgili yengeç kardeşim. Evet kader çarkı bakın kader çarkınız sizin dönmeye başlamış zaten. Dönmeye başlamış. Siz aynı şekliyle mücadelenize devam edin. Çünkü mücadele olmadan ne yazık ki ilerleyemiyoruz canlar. Mücadele etmek durumundayız. Kader çarkını sizin şanslı yere doğru gideceğiniz söylüyor. Bunu da zaten bazı yengeç arkadaşlarım hissedecekler. Bakın tez canlı bir şekilde kariyerinizi ilerletmek adına veya çalışıyorsunuz da işinizi ilerletmek adına, bir kat daha üste çıkmak adına bakın burada sorunlara çözüm arayacaksınız, fikir yürüteceksiniz, bir şeyler aramaya çalışacaksınız. Yanı sıra belki aileniz, belki patronunuz, belki iş arkadaşlarınız, belki kendi şahsi arkadaşlarınız tarafından sevildiğinizi, desteklendiğinizi hissedeceksiniz sevgili yengeç kardeşlerim çok güzel çıktı geçmişi siliyorsunuz tek bir hedef belirleyeceksiniz şanslı yere doğru gideceksiniz şans çarkınız zaten dönmeye başlamış hatta bununla da yetinmeyip bazı şeyleri sıkıntılar her neyse çözüm her neyse sizi kariyere getirecek teknik taktik vesaire her neyse bakın bunlara çözüm bulacaksınız bir şeyler üretmeye çalışacaksınız size verilen sevgiyle destekle yapacaksınız bunları çok güzel çıktı sevgili yengeçler çalışan arkadaşlarım kariyer yapmaya çalışan arkadaşlarım aile desteği var bakın aile desteği az önce de söyledim değil mi aile desteği destek bir şekilde ama aile desteğiniz ama arkadaşlarınız ama patronunuz bir şekilde bir yerlerden destek göreceksiniz canlar sizler hadi bakalım sevgili yengeç arkadaşlarım Şimdi sizin 30 Ekim'e kadar maddi durumunuza bakacağız. Ooo çok güzel. Ortak nokta anlaşmaları, güvenli anlaşmalar yapacaksınız. Ya ben ev hanımıyım ya da ben emekliyim diyecek şimdi yengeç arkadaşımız. Diyecek ki ya Şengül ben emekliyim, ben evimliyim. Ben iş kurmadım ki ne anlaşması bu. İşinizle anlaşacaksınız. Çocuğunuzla anlaşacaksınız. Aynen öyle. Bir çatının altında kiminle yaşıyorsanız sevgili yengeç kardeşim onunla anlaşacaksınız nasıl anlaşacaksınız bütçeyi aşmamak adına şurada kış mevsimine girdik değil mi canlar artık yavaş yavaş doğal gazlar çalışmaya başlayacak örnek veriyorum bunun anlaşmasını yapacaksınız ölçüyü kaçırmayalım yorgana göre ayağımızı uzatalım anlaşmaları güven içinde bakın birbirinize güven duyarak yapacaksınız evlisiniz veya sevgilisiniz ya aynı evi paylaşıyorsunuz hiç fark etmiyor harika bakın destek vereceksiniz sevgili arkadaşlarım sevgili yengeçler birbirinize destek vereceksiniz çok güzel harika maddi durumu da güzel çıktı sizlerin en azından bitiş çıkmadı arkadaşlar yıkık çıkmadı daha ne olsun unutmadan çok güzel harika çıktı açılımınız Işık işçisi diyor meleğim sevgili yengeç arkadaşlarım için çok güzel sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap diyor. Bitti bu kadar. Daha ne yapsın benim yengeçlerim değil mi? Her şey güven içinde. Daha ne olsun? Evet, maddi durumunuz da güzel çıktı. Güzel anlaşmalar var. Herkes kafasına göre takılmayacak. Sevgili arkadaşlar, 30 Ekim'e kadar her şey güzel çıktı. Şimdi yengeçleri bitirdik. Sevgili aslan arkadaşlarımız değil mi? Yengeçten sonra aslanlar geliyor. Efendim usulen şöyle biraz karıştıralım ki. Evet. Aslan arkadaşlarımızın kariyeri ve iş durumları. Hmm, planlar yapıyorlar. Evet. Artık her şey bitsin diyorlar. Bitsin. Ve yenilenelim. Yıkılan kule sizi korkutmasın canlar. Bakın ardından güzel şeyler. Görüyorsunuz ihtişam, lüks. Biz zaten niçin okuyoruz? Biz niçin çalışıyoruz biz niçin kariyer yapıyoruz güzel bir yaşantı için değil mi işte bakın sevgili aslan arkadaşım plan proje içindesin 30 Ekim'e kadar planlar projeler aşk hayatı değil tabii ki kariyerinizde iş hayatınızda uzun vadeli planlar yapacaksınız yaptınız mı planı hatta planı yaparken de zaman zaman geriye bakış bile yapacaksınız nerede o benim eski ne bileyim beceriksiz halim veya bazı şeyleri yüzüme gözüme bulaştırdım veya doğru yolu bulamadım tam kendime çizgiyi çizemedim aşağıya indim zaman geldi yukarıya çıktım bir türlü olmadı ben artık eski günlerdeki ben değilim ben artık yenileniyorum ben geçmişi yıktım geçmişin olumsuzlukları bitti Ben bir çizgi çizdim ben o çizgide ilerliyorum artık yenileniyorum güzel bir gelecek gerekirse risk bile alırım güzel bir gelecek için ihtişam lüks gurur ben bunun için okudum ben bunun için bu işe girdim güzel bir gelecek artık beni bekliyor eski günler bitmiştir diyecek benim sevgili aslan arkadaşım kariyer yapan veya çalışan hiç fark etmiyor her iki taraf için sevgili arkadaşlarım çok güzel çıktı bakın İhtişam lüks gurur sizleri bekliyor ve siz beklemedesiniz Yapmış olduğunuz planla, istediğiniz şey her neyse bakın 3 değnekten birini tutuyorsunuz. Şu an bu kart sizi gösteriyor bize. Bir tanesini tutuyorsunuz. Tek bir hedefiniz var. Bazı arkadaşlarımın, bazı arkadaşlarımın iki hedefi olabilir. Ama birçoğunuzun şu anda tek bir hedefi var. Ve tekini tutuyorsunuz. Onun da planı yapılmış. Tamam mı? Tamam. Çok güzel. Yenilik sizi bekliyor. Şimdi 30 Ekim'e kadar bir de maddi durumunuza bakalım. Tamam bunları böyle yapıyoruz ama cüzdanımız elverişli mi değil mi Canlar? Şöyle bir bakalım. Hadi bakalım. Hmm, güzel. Güçlü karaktersiniz. Maddi manevi güzel. Şimdi bir tane çekelim. Güzel. Şanslı yere doğru gidiyorsunuz. Şans bakın. iki tane şansın yan yana gelmesi hakikaten şanslı yere doğru gidiyorsunuz. Sadece ben size şunu söyleyeceğim. Burada da bir denge durumu var. Burada da bir denge durumu var. Her ikisi de şanslı yere doğru gittiğinizi söyler bize. Sevgili aslan arkadaşlarım ama ne olursa olsun ne kadar şanslı yere doğru da gitsek ölçüyü kaçırmayalım. Dengemizi bozmayalım. Bakın güzellikler sizi bekliyor. Güzel yere doğru gideceksiniz. Çalışan arkadaşlarım, kariyer yapmaya çalışan arkadaşlarım lütfen ölçüyü yine de kaçırmayalım. Şanslı yere doğru gideceksiniz. Tamam. Güneş yüzünü gösterdi ona göre. Biraz sabır, biraz sabır. Ayağımızı yorgana göre uzatacağız tamam ondan sonra şans sizden yana hadi bakalım sevgili aslanlar daha ne olsun başardın diyor başardın hadi bakalım başardın yenilendin artık artık zirvedesin her şey geride kaldı hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkart Aslan daha ne istiyorsun diyor her şeyin hayırlısı şanslısın diyor Hadi bakalım. Çok güzel oldu. Çok güzel çıktı. Çok çok çok seviniyorum. Öyle güzel çıktığı zaman sevgili aslan arkadaşlarım. Artık geriye bakış yapıyoruz. Nerede o eskinin olumsuzlukları diyeceğiz. Hadi bakalım. Sevgili aslan arkadaşlarımızın da 30 Ekim'e kadar kariyer, iş, para durumlarını şöyle bir çözelim dedik. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi aslan arkadaşlardan sonra başaklar geliyor. Sıralamayı karıştırmadan bazen karıştırıveriyorum. Canlar kolay değil. 12 tane burcu Aynı anda bakmak. Afinize sığınıyorum. Başak Burcu arkadaşlarımızdayız. Hmm. Kariyere bakıyoruz canlar. Kariyer ve iş durumu. Aa güzel ama bakın ben her zaman şöyle derim. Başa bakmıyoruz. Sona bakalım. Son ne kadar güzel. Başta bir fıkaralık durumumuz var ama böyle bir fakirlik, bir fıkaralık bizim başımızı almış götürüyor canlar sevgili Başak arkadaşlarım, kariyer yapan çalışan arkadaşlarım. Tabii ki bir şeyleri yaşayacağız ki değil mi şurada köklü kuruluş yapalım maddi alanda başarı yapalım değil mi canlar ben her zaman söylüyorum ya ferahın yolu işte çileden geçiyor görüyorsunuz değil mi burada bir ferah var çileyi çekeceğiz ki feraha erelim bu iş budur çok güzel çıktı bana göre bakın burada bu videoyu yayınladığım an itibariyle geçerlidir sevgili arkadaşlar o ilk anlarda Kendinizi kayıp da hissedebilirsiniz. O birkaç günlük evrede maddi olarak fakir hissedebilirsiniz. Düşkün bir vaziyette hissedebilirsiniz. İnsan ruh hali bazen gel gitlidir. Bugün güzel geçen yarın bir anlı sanki dünya yıkılmış gibi hissedebilirsiniz. Bakın bu vaziyet bu vaziyet ama böyle bir şey yok. Ardından ne yapıyorsunuz? Hemen bir şeylerin etkisi altında kalacaksınız. Yani önünüze fırsatlar çıkacak. Bu patronunuz olabilir. Tam kendinizi içten iç olarak veya cuzlan olarak tam yıkık hissederken kariyer yapmaya çalışan, çalışan arkadaşlarım bu patronunuz olabilir. Bir tanıdığınız olabilir, arkadaşınız olabilir. Her an her şey olabilir. Yolunuza çıkıyor bakın. Onun etkisi altında kalacaksınız. Kaldınız mı etkisi altında? Eyvallah tamam diyeceksiniz. Köklü kuruluş demektir. İki yetenekli insanın birleşmesi Ortak iş kurması demektir Kariyer Çalışan arkadaşlarım için söylüyorum Bakın etki altında kalacaksınız Gelin ortak iş kuralım Diyebilirler veya beraber Kariyeri yürütelim diyebilirler sizlere Bunu kabul ediyorsunuz Ettiniz mi kabul Ardından da para işlerinde başarı demektir Bu kartımız Sevgili Başak arkadaşım Bu köklü kuruluşun ardından Bakın, başarılı yere doğru gideceksiniz. Burada kimin etkisi altında kalacaksınız? Bu etki altında bırakan sizi her kim ise, bakın en kral kartlardan biridir. Şu köklü kuruluş kartı sizi başarıya getirecek. Maddi işlerde başarı sizleri bekliyor. Kariyerde başarı sizleri bekliyor. Sevgili Başak arkadaşlarım, çok güzel, harika çıktı. Şimdi sizin 30 Ekim'e kadar maddi durumunuza bakacağız derken aman efendim aman geçmişim kura bitmiş yağmurlar geliyor hadi bakalım sizin kurak topraklara verim geliyor işte bu buyurun sevgili Başak arkadaşım dünya kadar mutluluk bazı gerçekleri kabullenme nedir bu gerçekler örneğin ayağımı yorgana göre uzatacağım ben bu ay biraz idare edeceğim tabi bütçenizi sizler biliyorsunuz canlar kötü gelmedi çok güzel geldi evde annenizle mi sıkıntınız var babanızla mı sıkıntı var onunla anlaşabilirsiniz ilişkilerinizi düzeltebilirsiniz maddi alanda hayatınızda kiminle sıkıntınız varsa gerçekleri kabullenip arada ilişkileri de düzelteceksiniz böyle de bir şey var canlar çok güzel çıktı bakın dünya kadar da mutluluk geliyor ortak nokta anlaşmaları demektir bunlar ya ilişkileri düzelteceksiniz hem maddi alanda hem manevi alanda da ne olsun değil mi sevgili başaklar hadi bakalım yolun açıkmış artık yolunuz açık köklü kuruluşun ardından şansa doğru gidiyorsunuz yollar açılmış sevgili arkadaşlar merak etme yolunda uçarak gidiyorsun sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi diyor çok güzel çıktı harika çıktı sevgili başak arkadaşlarım için. 30 Ekim'e kadar sevgili arkadaşlar. Evet. Başak Burcu arkadaşımızdan sonra kim geliyormuş? Teraziler geliyormuş. Efendim karşıma liste koydum. Oraya bakarak da söylüyorum. Yoksa liste olmasa karıştırırım yani o derecede. 12 Burcu da kolay değil. Evet. Şimdi terazi arkadaşlarımız için birlikte karıştıralım ki Şengül bize gelince karıştırmadım demesinler. Ay çok güzel. İmparator Kariyer yapan sevgili terazi arkadaşım veya çalışan arkadaşlarımız hiç fark etmiyor her ikisi de içinde geçerli bakın kartlarımız ne kadar güzel geldi kesinlikle burada aşk açılımı yapmıyorum o yüzden azize size kötü gelmesin aşk açılımlarında kötüdür azizimiz şimdi sevgili terazi arkadaşım kartların çok güzel geldi kariyer yapmaya çalışan veya çalışan arkadaşlarımız her ikinize de hitap ediyorum kadersel olarak aman Allah'ım verim bolluk bereket geliyor hayatınıza iş hayatınıza kariyer hayatınıza ya bir basamak daha yukarıya çıkacaksın güzel haberler geliyor yardımlar göreceksin hem yardım görmek demektir görüyorsunuz hem de ateşlerden canlı bir şekilde güzel haberler alacaksınız ya yardım görüyorsun ne kadar güzel üstüne bir de buradan da yardım görüyorsun. Sevgili terazi arkadaşım, bu nedir biliyor musunuz? Bir yardım, iki yardım, üç yardım. Azize'den iki yardım alacaksınız. Azize hem mistik güçler tarafından yardım gördüğünüzü söylüyor, hem de aileniz tarafından yardım gördüğünüzü söylüyor. E buradan da yardım göreceksiniz. Üç yerden yardım göreceksiniz. Üç yerden elinizden tutacaklar. Kadersel olarak da şanslı yere doğru gidiyorsunuz adil yoldan başarı geliyor sevgili terazi arkadaşlarım aman Allah'ım kariyerinizde iş hayatınızda ya bu sizin patronunuz da olabilir evde aileniz olabilir iş arkadaşınız ortaklarınız arkadaşlar çok güzel harika çıktı bakın kaderiniz artık bu güzellik sizin yansımaya başlamış evren tarafından da korunuyorsunuz aile de koruyor sizi bir şeylerden de daha yardım da göreceksiniz Belki burası sizin iş arkadaşınız, belki patronunuz değil mi? Çok güzel, belki herhangi bir tanıdığınız çok güzel yardımlarda göreceksiniz. Kariyerinizi ilerletmek için, iş hayatınızda daha da yükselmeye gitmek için. Bakın şunların güzelliğini görür müsünüz ya görüyorsunuz değil mi? Sevgili terazi arkadaşlarım çok muazzam güzel çıktı. Kaderseldir bakın, kaderinize yansıyacak bu güzellikler. Şimdi sizin sevgili terazi arkadaşlarım. Çok güzel çıktı. 30 Ekim'e kadar bir de cüzdan durumunuza bakalım mı? Tamam güzellikler bizi aldı götürüyor ama öyle hadi yiyince de cebimize para da dolmaz değil mi? Bu süreç içerisinde bizim cüzdan ne alemde olacak bir bakalım. Harika. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel de yalnız ne olursa olsun bu uzun vadeli plandan söz eder bize. Yıldız kartımız. Sevgili Terazi arkadaşım o kadar güzel geldi ki siz kariyerde çok güzel yere doğru gidiyorsunuz. İş hayatında çok güzel yere doğru gidiyorsunuz. Tamam maddi olarak da kötü gelmedi. Ama ne diyor? Planlı ol. Ayağını yorgana göre uzat. Ayağını yorgana göre uzatmazsan işte böyle dengen kayar diyor. Yanlış anlamayın canlar. Görüyorsunuz buradaki kişinin dengesini. Ama akıllı olur Uzun vadeli planlar yapıp mantıklı hareket edersen, akıllı harcamalar yaparsan şanslı yere doğru gidersin diyor. İki boyutlu söyledim size bunları. Sevgili terazi arkadaşlarım tamam çok güzel geldi haberiniz olsun. Bitti uzun vadeli plan yapacaksın bir anda harcama yok. Zamana bırak diyor zamana gördünüz mü canlar? Bu konuda kendine ve meleklerine bir de cüzlanına zaman ver diyor. Bitti. Böyle bir anda harcama yapmayacaksın. Ben öyle güzel yere doğru gidiyorum diye cüzlanı boşaltmayacaksın. Kendine de meleklere de cüzlanına da zaman vereceksin diyor. Bitti. Nasıl da uymuş değil mi canlar? Sevgili terazi arkadaşlarım karıştırmayalım. Çok güzel çıktı. Hesap hesap hesap hesaplı kitaplı olacağız değil mi canlar? Hadi bakalım dünya da bizim olsa hesaplı kitaplı olacağız düşmez kalkmaz bir Allah demişler değil mi canlarım hadi bakalım siz kızmayın Şengül'e Şengül böyle konuşuyor şimdi terazi burcu arkadaşlarımızın 30 Ekim'e kadar iş hayatına kariyerine şöyle bir el attık ardından akrep arkadaşlarım geliyor sıralamada Akrep arkadaşlarım iki tane geldi elime iki tane takıldı ne yapayım şimdi arkadaşlar bu nedir Sevgili akrepçik. aa bu ne? Bakın açıyorum da açıyorum. Açıyorum da açıyorum çünkü akrep arkadaşlarımı öyle bırakmak istemiyorum. Ben zaten her zaman söylüyorum canlar. Sonlara doğru mükemmel geldi. Akrep akrep geldi zaten bakın. Bu sizin kartınız. Kariyer yapan, işinde gücünde çalışan sevgili akrep arkadaşlarım. Bir melankoli, bir hayal kırıklığı, bir pişmanlık durumlarınız söz konusu baya bir mücadele etmişsiniz ama gelin görün ki bir türlü şu güzelliğe ulaşılmamış değil mi e ben her zaman söylüyorum öyle ha olmuyor canlar evren kapıyı ne zaman açıyorsa murat kapısından öyle geçiyorsun bu bizim elimizde olan bir şey değil ardından küçük çaplı bakın böyle bir şok durumu yaşayabilirsiniz nedir bu iş hayatındaki şok durumu belki de bir üst kademede bir üst masada gözünüz vardı. Oraya çıkmaktı değil mi hedefiniz? Değil mi canlar sevgili akrabalar arkadaşlarım? Bunun mücadelesini veriyordun. Bir kat daha üste çıkmak için. Müdür olmaktı örneğin hayalin işinizle. Aa, küçük bir şok. Bir duyuyorsunuz ki işte tanıdığınız herhangi bir çalışana o masa veriliyor. Veya verilmiş veya verilecek. Aman Allah'ım küçük çaplı bir şok. Ardından benim sevgili akrep arkadaşım bir korkuya bürünüyor. Oysa o kadar mücadele etmiş, bir şeyler için çabalamış. Yine çabala, yine çabala güzel kardeşim kaybettiğin bir şey yok. Burada önde gereksiz olanlar devrilmiş, bak arkadakileri görmüyorsun. Tamam, oysa ki seni istediğin yere getirecek bir şeyler var burada. Kaldır kafanı. Arkana bak. Bak arkada iki kişi var. Sana destek olmaya çalışıyor. Bazen bir şeyleri göremeyebiliriz. Sevgili arkadaşlarım çalışanlar için de aynı şey geçerli. Kariyerciler için. Ve siz fark edeceksiniz. Bir şeylerin farkına varacaksınız. Sevgili akrem arkadaşım. Şu korkunun ardından bakın bir şeyleri bitireceksiniz. Neyi bitiriyorsun? Bunları bitireceksin. Korkuları bitireceksin. Başlayacaksın plan yapmaya. Ne planı? Güzel gelecek planı bir şeylerin planlarını yapmaya başlayacaksınız. Geçmiş bitti artık tamam. Belki de o koltuğu kaptırdın. O koltuk kapıldıysa ya başka koltuk mu yok Allah aşkına? Başka bir koltuğa yöneleceksin. İkinci kat gittiyse üçüncü kata yöneleceksin. Örnek veriyorum. Tamam geçmişi bitiriyorsun bakın. Bu vaziyeti bitireceksiniz. Bu sizin kartınız. Yeniden doğuş gelecek planları yapacaksınız. Sürprizli gelecek planları yapacaksanız sevgili akrab arkadaşlarım sonuç harika çok güzel başka bir yöne yönelme durumlarınız görülüyor. Şimdi ben sizin bir de bu süreç içerisinde 30 Ekim'e kadar sevgili akrab arkadaşlarım maddi durumunuza bakacağım. Emekli çalışan ev hanımı efendim hiç fark etmiyor genel anlamda bakıyoruz buraya. Hmm, evet yıkılma diye bir şey yok böyle bir nasıl diyeyim belki sizin maddi alanda canlar ya niye böyle oluyor? Ben istediğimi neden alamıyorum? Ben istediğimi niçin işte vitrinde gördüğüm alamıyorum gibi maddi alanda bazı arkadaşlarıma böyle bir bıkkınlık gelebilir. Yoğun duygular hissedebilirsiniz. Birazcık böyle sert, kızgın bir duygu hissedebilir. Sevgili Akrep kardeşim, bütçe sadığına tamam da bir de yine aynı bakın yine aynı aynı gösteriyor yardım elleri uzanıyor ama bakın sevgili akrep arkadaşım küçük çaplı da olsa büyük çaplı da olsa bir şeylerden siz burada tamam bıkkınlık duymuşsunuz duyacaksınız da iş hayatım böyle yok cüzlanım böyle ben artık bıktım bunlardan diye kendinizi köşeye çekme durumlarınız görülüyor çekmeyin veya çekin hiç fark etmez ama gerek yok bakın. Yıkılmış hiçbir şey yok. Yine de her şeye rağmen küçük çaplı da olsa sizin cüzlanınıza yardım elleri uzanacak. Sevgili akrab arkadaşlarım, güzel insanlar hiç merak etmeyin. Bu yardım elleriyle bazı arkadaşlarım yoğun duygular hissedebilir. Bazıları da bir miktar serin rüzgarlar estirebilir. Herkese yardım eli uzanır mı? Tabii ki de uzanmaz. Uzanmayanlara... Serin rüzgarlar yardım elleri uzandığında ise yoğun duygular hissedebilirsiniz. Biraz kendinizi ruhen, bedenen bıkkın, yorgun hissedebilir sevgili akrep arkadaşım. Güzel insan ama merak etme az önce de gösterdim bak yeniliğe doğru gideceksin. Tamam yenileneceksin. Sürprizli bir gelecek de sizleri bekliyor. Serah'ın yolu çileden geçiyor canlar. Olur o kadar olur. Ama devrilme yok. Hiç merak etmeyin devrilme yok. Burada da var, burada da var. Sizlere mutlaka evrenden yardım var. Yok diye bir şey yok. Tamam önemli olan nedir? Beden sağlığıdır. Güç sende diyor. Niçin güç sende? Beden sağlığın yerinde çünkü. Beden sağlığınız yerinde. Şu an böylesiniz ama 6 ay sonra o maddi durum düzelir sağlığı yitirdiğiniz an daha düzelmez o bitti güç sizde sevgili akrepler güç sizde lütfen lütfen kaldırın kafayı öyle hemen ne bileyim salmayın kendinizi gücünü eline al kalk kalk gücünü eline al gidişata kuşkuya ve tüm korkularına dur de diyor melek söylüyor ya gördünüz mü korkuya dur da, kalk kalk canlan canlan daha ne olsun ah benim akrepçiklerim korku yok güzel yere doğru gideceksin ya ya bu kadar iniş çıkış olur söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum böyle veriyorum işte değil mi canlar hadi bakalım korku yok melek söylüyor bunu sevgili akrep arkadaşlarım güzel insanlar bitti melekler evrende yardım ediyor mutlaka sevenler var yardım elleri uzanır sıkıntı yok evet Sevgili akrep arkadaşlarımızın da açılımını tamamladık. Ardından yay burcu arkadaşlarımıza geçiyoruz. 30 Ekim'e kadar kariyer, iş ve para durumlarına bakacağız canlarım. Şimdi yay arkadaşlarımızın kariyer durumları, kariyer, iş, iş, kariyer aynı oluyor değil mi canlar? Yine melankoli geldi. Çünkü etki altındayız. Buyurun. Sevgili yay arkadaşım, kariyeri için mücadele eden... İş hayatı için mücadele eden yay arkadaşlarım. Bakın, güvenli çalışma ortamı içinde hissedebilirsiniz kendinizi. Güvende hissedeceksiniz. Çünkü Aziz Kartımız güvenden bizlere söz eder. Şanslı yere doğru da gideceksiniz. Patronunuza güven duyabilirsiniz. Aynı şekliyle patronunuz da sizden güven isteyebilir. Şimdi böyle de bir şey var. Öyle hep de sizden yana konuşmayalım. Patronunuz da aynı şekliyle karşılıklı Birbirinize güven verebilirsiniz, iş arkadaşınız olabilir, kariyeriniz için ne için ne yol çizdiniz, neyin mücadelesine veriyorsanız bakın güven içinde yapacaksınız bunu. Birçok sıkıntıları da aşmışsınız, önemli olan bu zaten. Tek bir sıkıntınız kalmış, sevgili yay kardeşim, mücadele eden yay kardeşim, o da zaten altta ezildi ezilecek. Onu da halledersin, sıkma canını ve ardından bakın yardımların bunalımı gelmiş size. Yardımların bunalımı geliyor bunalım gördünüz mü bir sıkıntılık durumu gelecek size çünkü güven var yardım elleri uzanıyor bakın burada şanslı yere doğru gideceksiniz bir bıkkınlık durumu da gelebilir sizlere bakın kupa uzanıyor devrilmiş hiçbir kupa yok bir yıkılan kule geldi mi bir kılıçları yemiş adam geldi mi gelmedi bitiş geldi mi gelmedi güven var Güven içinde kendinize de güven duyacaksınız. Bu budur sevgili yay kardeşim. Ben bu hedefi elde edeceğim. Ben bu yolda ilerleyeceğim. Er ya da geç hedefimi başarıyla elime alacağım. Diyen yay arkadaşım kendine güveniyorsun. Güven duyacaksın. 30 Ekim'e kadar bazı sorunlar mutlaka olacaktır. Maddi sorun olabilir, manevi sorun olabilir. Bunları askıya alacaksınız. Çünkü birçok şeyi zaten aşmışsın açmışsın bakın burada bu kartımız şanslı yere doğru gideceksin diyor yalnız bu süreç içerisinde bunları yaşarken benim sevgili yay kardeşim bunu yaşıyor bunu yaşıyor ama buraya gelince de böyle bir bunalma durumu meydana geliyor ben güven duyuyorum askıyı alıyorum e yine olmuyor neden böyle oluyor acı çekiyorum ben etki altındayım ben hedefimi belirledim ben bu hedefe hala neden ulaşamadım gibi tez canlılık böyle bir şeyleri bir anda olsun istemeler ah benim güzel kardeşlerim böyle bir anda oluyor mu şurada ilkokuldan giriyorsunuz da üniversiteye kadar aradaki yılları bir hesap edin ya aradaki yılları bir hesap edin üniversiteden mezun oluyorsunuz ondan sonra kariyere atılıyorsunuz o aradaki o yılları bir hesap edin güzel insanlar bir yıl okuyanı alıyorlar mı bir yıl oku tamam yetti diyorlar mı böyle bir şey yok nereden nereye düşünün ya bir ömür işte bu da aynı ah benim güzel yaycıklarım etki altındasınız tamam kariyerinize veya bir üste çıkmak istiyorsunuz veya çalışan arkadaşım daha iyi yere gitmek istiyorsun ama bunlar biraz sabır istiyor öyle bir anda pes etmek yok yıkılmış hiçbir şey yok ya hiçbir şey evren de uzatıyor bakın size Kupa uzatıyor. Şans uzatıyor. Gideceksin. Daha ne olsun. Şans burada bakın. Güven var, şans var. Sevgili yay kardeşim. Güzel yere doğru gideceksin. Öyle kendini bunalımda hissetme. Bıkkın hissetme. Tamam. Küslük bu var? Arkadaşlarınızla, iş arkadaşlarınızla, patronlarınızla, aranızda küçük çaplı bir zırıltılar mı meydana geldi? Bakın küslerde, barışlarda meydana gelecek sizlere kupalar uzanıyor bakın çok güzel yardım elleri uzanacak sevgili yaylar artık bitiyor gereksizlikler bitiyor öyle diyelim gereksiz gereksiz işler bitiyor şimdi maddi durumunuza bakacağız 30 Ekim'e kadar sevgili yay kardeşim emekli çalışan kariyer için mücadele veren hiç fark etmiyor ev hanımı cüzlanıyla meşgul olan yay arkadaşlarımın hmm. Korkular var sıkıntılar var bu nedir Allah aşkına sevgili yaylar güzel yere doğru gidiyoruz derken acaba geçmiş adına borç altına mı girdik ne bileyim böyle her gördüğümüzü mü almaya çalıştık kredi çektik de ev mi aldık araç mı aldık ya da ben kariyerimde ilerleyeceğim diye devletten kredimi çektik ya da iş mi kurduk bunlar olabilir mi çünkü sıkıntılar var önünü görmüyorsun Atmışsın arkaya bir şeyleri. Attın ama tabii ki ister istemez. O borç ödenecek. Değil mi canlar? Mutlaka kaçış yok. Burada da korku, endişe, ikilem arasında olmalar. Böyle de bırakmak da istemiyorum. Bak hala buyurun. Çünkü var biraz. Hmm. Aman Allah'ım bu nedir? Sevgili yay kardeşlerim. Allah aşkına siz ne yaptınız? Gözünüzü seveyim. Tamam kariyerde, iş hayatında iyi yere doğru gidiyorsunuz ama... Sanırım hmm, bayağı bolca krediler çekilmiş. Korku endişe, korku endişe, korku endişe. Üçü de üst üste. Korkmayın canım aç mezarlığı var mı Allah aşkına. Buyurun er ya da geç. Hakkınız olan gelecek size canlar. Bu nedir? Bakın. Şunları görüyor musunuz? Öyle hayal kırıklığı yok. Öyle pişmanlık falan yok. Bakın bir şekilde şunlar devrilmiş tamam hatalar burada sevgili yaylar hatalarınız burada burada bir hatalar işlemişsiniz siz üçüne birden tekme atarak bunları devirerek oysaki tek tek devirseydiniz işte bunlar şu anda yaşanmayacaktı ama her şey bitmiş değil bakın iki şansınız devam ediyor iki şansınız devam ediyor teraziyi görüyor musunuz canlar bir şekilde ama ya evren ya Yakınlarınız aileniz bir şekilde sizlere yardım eli uzatacak canlar yardım eli ama nasıl uzatacak hemen Ekim ayı içinde olmayacak bu çünkü aşırı derecede fazla kart çektim haberiniz olsun Ekim sonralarına doğru görülüyor şu anda öyle ya da böyle size bir şekilde yardım elleri uzanacak sevgili yay kardeşlerim bayağı bir sıkıntılı hmm. bayağı bir maddi olarak siz borc altına girmişsiniz Umarım bir daha yapmazsınız bunu böyle tamam. Ne diyeyim şimdi ama yardım eli uzanacak söyleyeyim. Hadi bakalım. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Çıkmadık candan umut kesilmez. Kimse gelip canınızda alamayacağına göre yapacak bir şey yok. Ne yapıyorsunuz sadece o geçmişteki yaptığınız onları o hataları bir daha yapmamaya çalışıyorsunuz canlar. Görüyorsunuz değil mi o hatalar yapıldığında korku bir taraftan, endişe bir taraftan, ağlama, sızlama bir taraftan öyle olacağına hiç olmasın daha iyi. Değil mi? Bunları ne yapıyoruz? Sırayı alacağız. Sırayla. Evet, sevgili yay arkadaşlarımızın da açılımlarını tamamladık. Şimdi oğlak arkadaşlarımızın kariyerine bakıyoruz. Kariyer, iş hayatı, çalışanlar, toplu halde bakmaya çalışıyorum canlar yani hepinizden çalışanlara da bir şeyler söylemeye çalışıyorum kariyercilere de ev hanımına çalışanlara hiç fark etmiyor evet sevgili oğlak arkadaşlar kariyer yapmaya çalışan çalışan oğlaklar geçmiş hataları göz önünde bulunduracaksınız kariyerinizi daha bir üst seviyeyi çıkartmak için veya belirlediğiniz hedefe ulaşmak için canlar şimdi bir yol çizdiniz oraya gitmek için Alıp çantayı bir anda fırlayıp gitmek bizi oraya getirir mi getirmez. Ne yapacağız? İnceleyip sık dokuyacağız. Değil mi? Ben şu ana kadar kariyerime ulaşamadımsa, ben nerede hata yaptım? Yanlış kişilere mi takıldım? Yanlış kişilerle mi ortak çalıştım? Yanlış işlere mi girdim? Gibi bakın doğru yargı yapacaksınız. Geçmiş hataları değerlendirip doğru yargı yaparak, Doğruyu bulmaya çalışacaksınız ne yapacaksınız akıllıca uzun vadeli planlar yapacaksınız ya güçlü kişileri kendinize çekeceksiniz çünkü burada manevi destek var size manevi destek de gelecek sevgili oğlaklar kariyer yapmaya çalışan çalışan oğlaklar hiç fark etmiyor manevi destek bu evde eşiniz olabilir anneniz babanız yakınlarınız bir dostunuz arkadaşınız olabilir Manevi destek de göreceksiniz veya patronunuz olabilir. İş arkadaşınız, efendim hiç fark etmiyor. Bu insanların desteğiyle bakın uzun vadeli planlar yapacaksınız. Burada da biraz dinlenmeye çekileceksiniz. Çünkü doğru yargı var. Öyle bir anda atlama yok. Öyle balıklama atlatılır mı? Böyle bir anda atlama durumu olur mu? Olmaz. Bundan dolayı da bakın hafiften böyle bir sessizliğe çekileceksiniz daha temkinli adımlar atmak için size uzanan yardım ellerini çok daha iyi değerlendirmek için geçmişi zaten değerlendirmişsiniz geçmişte hatalar var yok değil sizi tökezleyen yolunuza taş koyan dost, patron arkadaş her neyse veya maddiyat maddi sıkıntılar her neyse bir şekilde ya da kendi hatanız bunlar değerlendirilmiş uzanan yardım ellerini çok güzel kullanacaksınız uzun vadeli planlarla güzel kafayı da dinleyerek daha sağlıklı düşünerek hedefe ulaşacaksınız sevgili oğlak arkadaşlarım kariyer yapan oğlak arkadaşlarım tamam mı bakın yardımlar geliyor destekler geliyor daha ne olsun Allah aşkına bu çok önemli bu çok önemli destek var ya aileden Patronunuzdan, dostunuzdan, arkadaşınızdan, herhangi kişilerden veya herhangi kurumlardan destek göreceksiniz. Bitti. Bununla beraber uzun vadeli gidiyorsunuz. Gidebildiğiniz kadar. Sevgili oğlak arkadaşlarım. Şimdi ben sizin bir de bu süreç içerisinde cüzdan durumunuza bakmak istiyorum. Maddi durumunuza bakacağız. Tek kartla bakıyoruz derken. Şimdi zaten destek görüyorsunuz güzel yere doğru gidiyorsunuz ben her zaman da söylüyorum şimdi bu kariyer veya iş hayatınız güzel yere doğru giderken maddiyat güzel yere gitmez illaki o süreç içerisinde mutlaka sıkıntılar baş gösterecektir değil mi canlar dört dörtlük yaşantı yok ama bakın burada bir hafiften fakirlik durumu var bir küçük çaplı kayıplar meydana gelebilir nasıl gelebilir bu? Ya ölçüyü kaçırırız ya da borç içindeyiz. Değil mi canlılar? Borçtan dolayı biraz cüzdan da boşalmalar meydana gelecek diyor. Ama benim sevgili yay, pardon yayı geçtik sevgili oğlak arkadaşım ne yapıyor? Bunun altında kalmıyor. Tez canlı bir şekilde bakın sorunlara maddi sıkıntısı veya borcu harcı her neyse bu sıkıntıya çözüm arayacaksınız. Bulacak mısın? Çekeyim mi? Sevgili oğlak arkadaşım şu sıkıntılara bakın Murat'a tez canlı bir şekilde çözümler üreteceksin. Bayağı bir bayağı bir mücadele var. Evet 3. haftadan sonra yapacaksınız bunu. Tamam güzel yardımlar gelecek ama dikkatli gelen yardımlar sürpriz yardımlar gelecek sürpriz haberler alacaksınız sürpriz yardımları dikkatli bir şekilde kullanacaksınız sevgili oğlak arkadaşlarım tamam dürüst bir şekilde de mücadele ederek bunları aşacaksınız bakın bu rezaleti bu, <gülüyor> bu fakirliği güzel bir kart mı Tabii ki de değil bunu aşmak lazım bu, bu, artık bu günümüzde şu anki günümüzde bu rezalet bu değil mi canlar böyle bir şey var mı yok hmm. Bu utanç verici tabloyu ne yapıyoruz? Kartların altına gizleyeceğim ama gizleyemiyorum da kaldı üstte. Bunu dürüst bir şekilde mücadele ederek bir şekilde yakınlarınız, aileniz, patronunuz, iş hayatınız vesaire yolunuza çıkan fırsatları değerlendirerek bakın normale çevireceksiniz. Ve o an itibariyle de dikkatli olacaksın der. Şu kartımız bunu söyler ondan sonra sürprizli haberler gelecek sürprizli gelecek sizi bekliyor diyor sevgili oğlak arkadaşlarıma tamam biraz mücadele ama biraz mücadeleden sonra şu rezalet gidiyor merak etmeyin ardından tıkır tıkır akım başlıyor sizin için değişimi kucakla diyor meleğim değişimi kucakla ferahın yolu çileden geçiyor diyor sevgili oğlak bu kadar diyor mücadele verdin bu mücadelesini güzel yere doğru getirdi. Sürprizli bir gelecek elde ettin. Değişimi kucakla diyor. Bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacakmış. Sevgilim o e, Oğlak arkadaşım. Listeye bakmalıyım. Evet, veriyorum Sevgili Oğlaklar, sevgili Oğlaklar, sizlere güzel gelecekler bekliyor kariyerinizde, iş hayatınızda ve fakirlikten kurtulacaksınız. Hadi bakalım. Evet çok güzel. 30 Ekim'e kadardı sevgili arkadaşlar. Bu açılımımız sanırım oğlak arkadaşlarımın fakirlik kartı geldiğine göre çoğunluğu belki de %60-65 civarı oğlak arkadaşlarımız borç içinde olabilir. Hani çoğunluk sıkıntı içinde olduğu için bu tür kart meydana geliyor canlar. Azınlık rahat maddi alanda çoğunluğu Maddi sıkıntı yaşadığı için borç, krediler vesaireler ondan dolayı her zaman çoğunluk neyse buraya o gelir. Bunu unutmayın. Evet sevgili oğlak arkadaşımız da tamamladık ama kötü mü? Ardından güzel güzel geliyor. Şimdi sevgili kova arkadaşımıza bakacağız bakalım. Kova arkadaşımızın kariyer durumu nereye gidiyor? Bakalım iş hayatı nereye gidiyor? Kova bir yerlere gidiyor ama nereye gidiyor? bakacağız şimdi sevgili kova arkadaşımız Evet bir şeyleri artık aşmış kova sevgili kova arkadaşım kariyerinde iş hayatında kariyer ve iş hayatı ardından da son olarak paraya bakıyorum benim sevgili kova arkadaşım birçok bir şeyleri aşmış Aslında aşmışsınız Bakın bu kartımız şanslı yere gitmekten söz eder güzel bir karttır Birçok sıkıntılar aşılmış sizin iş hayatınızda veya kariyerinizde çabalarınızın birçoğunu hakikaten hak etmişsiniz. Siz almışsınız, aydınlanmış, bir tanesi kalmış, onu da bastırmışsınız. Çıkılmamış içinden, bir şekilde artık hedefe ulaşılmadığı için o orada kalmış. Kaldı mı kaldı. Benim sevgili kova arkadaşım ne yapıyor? Bir şeyleri bir miktar askıya alıyor. En azından bunu askıya alıyor. Çünkü o da tam olarak... Aydınlatılmadı Niçin aydınlatılmadı Hedefe ulaşamadık ki Hedefe ulaşılmayınca o aydınlanmıyor Hedefe ulaşması için ne yapıyor Yolculuk yapıyor Belki bir yerden iş teklifi alacaksınız Sevgili arkadaşlar sevgili kova arkadaşım Kariyerinle alakalı Veya iş hayatınla alakalı Haberler alabilirsin Alacaksın da bakın Burada yardımlar var Hem evren tarafından korunuyorsun Hem ailen tarafından korunuyorsun yardımla görüyorsun çok güzel bakın burada yolculuklara çıkabilirsiniz iş seyahatleri, iş anlaşmaları ortak anlaşmalar çünkü tek değil bakın burada yanınızda birileri de var beraberinde daha güzel bir gelecek için mutlu bir ortam için şimdi ben yuva demeyeyim burada ben iş açılımı yapıyorum mutlu iş ortamı için iş hayatınızda kariyerinizde mutlu beraberlikler için Bakın burada çok güzel yere doğru gidiyorsunuz. Mistik güçler sizleri koruyor. Evren destekliyor. Tamam çıkın yolunuza. Zaten baştaki kartımız şanslı yere doğru gittiğinizi özellikle belirtiyor. Buyurun çok güzel yere doğru gidiyorsunuz. Yalnız bakın dördüncü kartımız bu kartımız. Çok güzel şu şansı kaçırmayın. Bu şansı kaçırmayın. Aynen yolculukları yapın veya gidin iş anlaşması yapın. Kariyerinizin peşinden koşun. Dördüncü çok güzel. Yalnız bu kartımız küçükte bir uyarı verir. Sakın gün verme, sakın tarih verme. Ben şu an burada bir yere gidiyorum. Ben şu an bir hedef belirledim. Ben şu işe gireceğim. Ben yarın şu işi yapacağım. Ben zaten fazla geçmez. Bir ay sonra kariyerimi elde edeceğim. Kariyerimde yükseliş beni bekliyor. En fazla bir ay gibi örnek veriyorum canlar. Sakın bunu söylemeyin diyor. Bu kartımız gün vermiyorsun, tarih vermiyorsun. Ya düşündüğün gibi olmazsa bir ay sonra diyorsun ama ya üç ay sonra olursa diyor bu kartımız. Sakın bunu yapma, yalancı çıkabilirsin diyor. Yanlış anlamayın canlar. Er ya da geç olacağını söyler kartımız. Sadece Örneğin örnek verdim. Ya ben bir hafta sonra kariyerimde yükseliyorum. Bir ay sonra yükseliyorum. Bunu söyleme. Söylediğin gibi olmayabilir. 6 ay sonra olabilir. Bunu sakın yapma der. Tamam. Nazarda diyebilir. Çünkü bakın burada evren çıktı. Üstünüze nazar değer. Köstekçiler adamın yakasını bırakmıyor. Tam böyle güzel yere doğru gideceğinizi duyurduğunuz zaman bazı kişiler bilemezsiniz canlar ayağınıza köstek olur. Ondan sonra tamam. Bizim sevgili kova arkadaşım yalancı çıkı verir. Bu güzellikten de mahrum kalır. Bitti. Güzel yere doğru gideceksiniz. Kapatıyoruz tamam. Kimseye bir şey söylemiyoruz. Kimseye bir şey anlatmıyoruz. Aynen da devam ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar sizler de güzel yere doğru gideceksiniz. Çok fırsatlar elinize geçecek. Bunları iyi değerlendirin. Bakın bundan iyi fırsat mı olur? Evren destekliyor. Aile destekliyor. Ondan sonra bakın kart attı kendini. Geriye bakış yapacaksınız ya. Nerede kaldı o eski günler diyeceksiniz. Daha ne diyeyim sevgili kova arkadaşım. Şimdi bakayım benim kova arkadaşım. Çalışanlar için, kariyerciler, emekli, ev hanımı 30 Ekim'e kadar cüzla ne alemde olacak öyle diyelim. Ay çok güzeldi şimdi bu da çok mantıklı geldi canlar bakın görüyorsunuz değil mi bir taraf verimli diğer taraf verimsiz sevgili kova arkadaşım yani sakın diyor cüzlanınla alakalı ay başına kadar bir aydan diğer aya kadar sakın diyor örneğin vitrinde gördüğünüz bir şeylerin etkisi altında kalmayın İstediğiniz bir şeyi bir anda balıklama dalıp almayın verimli yer az verimsiz yer çok görüyorsunuz değil mi canlar örnek veriyorum şöyle indireyim maaşınız bu kadar gider bu kadar diyor bu yanlış diyor bir şeylerin etkisi altında kalıp sakın bunu yapma kova diyor kartlarım açılımım bunu söylüyor sevgili kova arkadaşlarıma bir şeylerin bakın etkisi altında kalabilirsiniz. Ev olabilir, araç olabilir, iş kurma olabilir. Yeni bir hedef belirlemek olabilir. Etki altında kalmaktır. Etki altında kaldığına, az gelirle çok harcama yaptığına tamam. Çöküş seni bekliyor diyor. Bunu sakın yapmıyorsun sevgili Kova arkadaşım. Ayağını yorgana göre uzatıyorsun. Sakın hiçbir şeyin etkisi altında asla kalmıyorsun. Ama benden söylemesi ona göre. Onun ardından bunları yapmazsan yeni bir dünya seni bekliyor demektir diyor. Hadi bakalım melekler söylüyor bunu. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık bolluk güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin. Sen sadece şu süreç içerisinde ayağını yorgana göre uzatacaksın. Bitti. Bir şeylerin etkisi altında sakın kalma diyor. Meleğimiz söylüyor. Evren söylüyor bunu sevgili... Çalışan kovalara, ev hanımına, emekliye, kariyer yapmaya çalışan arkadaşlarımızla, efendim hepimiz için geçerli, hepimiz için. Evet, sevgili kova arkadaşlarımızın da açılımını tamamladık. Şimdi son burcumuz olan, balık burcu arkadaşlarımızın kariyer, iş ve para durumlarına bakacağız. 30 Ekim'e kadar sevgili arkadaşlar şimdi bir miktar tabi, usulen karıştıracağız ve kariyer diyerek bu ne bunalım Allah aşkına sevgili balıklar bu nedir kariyer yapmaya çalışan aa sonradan öyle bir canlanma geliyor sonradan bir canlanmalar geliyor hadi bakalım tamamdır güzel çıktı canlılık geliyor buyurun 30 Ekim'e kadar kariyer yapmaya çalışan veya çalışan balık burcu arkadaşlarım bay bayan hepiniz için söylüyorum böyle bir bıkkınlık benim kaderim niye yok? Benim işlerim niye rast gitmiyor? Yeter artık. Bu ne melankoli? Bu ne başınızı aşağıya düşürmüşsünüz? Simsiyah hayata küsmüş bir vaziyet. Bu ikisinin yan yana gelişi. Neden benim işlerim rast gitmiyor? Bütün aksilikler benim bulur. Neyse şunu bırakayım elimden de. Şöyle bir bakalım. Bakın burada hiç devrilmiş kupa yok. Burada var bunlar gereksiz bunlar sizin kaderinizde olmayan şeyler sevgili balık arkadaşlarım kaderinizde olanlar hayırlısı arkanızda fakat siz onları görmüyorsunuz burada ise bakın önünüzdekilerde olduğu gibi duruyor ilahi güç de size fırsat sunuyor ama bazen fırsatları göremiyoruz değil mi şu kafayı kaldırıp baksanız şu kafayı kaldırıp arkaya baksanız fırsatlar var fırsatlar lütfen lütfen fırsatlar var demek ki biz görmüyoruz değil mi sevgili balık arkadaşlar lütfen fırsatları görelim ki bir süre sonra göreceksiniz görüyorsunuz öyle olur mu olmaz burada görme burada görme e, nereye kadar görmeyeceksin bu fırsatı bir yerde artık farkına varacaksın hem maddi hem manevi size teklif gelebilir kariyerinizle alakalı Ortak iş kurma teklifleri gelebilir. Veya çalışıyorsunuz da patronunuzdan yeni bir teklif gelebilir. Bir dostunuzdan, bir arkadaşınızdan teklif gelebilir. Aman Allah'ım sevgili balık arkadaşım bu vaziyeti geride bırakıyor. Bir anda canlanıyor. Karşı tarafın etkisi altında kalıp böyle bir hayranlık hissedeceksiniz ya. Hem maddi hem manevi kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Sevgili balık arkadaşım ne kadar güzel baştan kötü... Sonunun bakın ne kadar güzel. İki kötü, iki güzel. Evren budur zaten. Almadan vermez. Almadan vermez. Verdiyse de almadan bırakmaz. Sizler do yatıp kalkıp dua edin de evren bize borçlu olsun. Biz evrene borçlu olmayalım canlar. Evren bize borçluysa işte budur. Bakın gördünüz mü? Başta üzdü, sonunda güldürdü. Başta güldürüp sonunda mutlaka üzüyor. Bu iş budur. Şimdi sevgili çalışan veya kariyeri için mücadele eden sevgili balık arkadaşım, buyurun hayranlık duyacaksınız gelen tekliflere, aldığınız yardımlara çünkü buradakileri görüyorsunuz değil mi? Evren bırakır mı narin balıkçıklarımı? Onlar vitaminli şeyler be değil mi ya? Şimdi tam mevsimi. Bakın patronunuz olabilir dediğim gibi iş arkadaşınız olabilir her hangi kim olursa olsun güneş gibi parlatacak sizi şu manyetik çekimin. Gücün ardından aranızda küçük çaplı kırgınlıklar olabilir. Patronunuzla iş arkadaşlarınız, ortaklarınız kim olursa olsun kariyerinizle alakalı sıkıntılar ortadan kalkacak. Gerçekleri kabulleneceksiniz. ilişkileri düzelteceksiniz. Kariyerinizde ters giden şu vaziyeti bu vaziyete fırsat veren veya bu vaziyete sizi düşüren her neyse bakın bunlar sizsiniz. Şu iki insan sizsiniz sevgili balıklar. Sizi bu hale düşüren etken ne? Bu kişi kim? İnsan mı yoksa cüzdanımız mı? Neyin nesi? O her neyse onu hem kabulleneceksiniz hem de hayatınızdan silip atıyorsunuz. Tamam? Güneş gibi parlayacaksınız ya. Sıkıntılar mı? Kıntılar gidecek ardından. Canlılık geliyor bu canlılık demektir benim narin balıkçıklarıma da canlılıklar geliyor bu arada hem iş hayatınızda hem kariyerinizde sevgili balık arkadaşlarım şimdi bu süreci böyle yaşarken kariyerde güzel yere doğru gidiyorsunuz canlılığa doğru gideceksiniz de tabi ben bu videoyu yüklediğim an itibariyle 30 Ekim'e kadardır önce şu süreci atlatmanız gerekiyor ama ben Şengül de söyledi size böyle olmanın hiç gereği yok güzellikler geliyor canlar gözümüzü açalım gözümüzü dört açalım şimdi bu süreç içerisinde çalışan ev hanımı emekli hiç fark etmiyor şöyle cüzdan durumunuza bakalım 30 Ekim'e kadar sizin cüzdanlar ne alemde olacak canlar tamam iş hayatınız kariyer güzel yere doğru gidiyor ama cüzdan nereye gidiyor bir de ona bakmak lazım değil mi bazen birimiz sağ diğerimiz sola gidebiliriz hmm cüzlan biraz krizli evet cüzlan biraz krizli cüzlan krizli ama ne diyor buradaki işaretler canlar enerji ne diyor ah balık diyor bir şeyleri biraz askıya al bak senin diyor bütçende krizler var niçin krizler var geçmişte hatalar yaptın örneğin yanlış anlamayın canlar geçmiş hatalardan söz eder adalet kartımız geçmişte hatalar yaptın e gereksiz harcamalar yaptın ya da borcun biri bitmeden diğerinin altına girdin diyor. Oysa ki diyor sıraya alsaydın şöyle bir şeyleri askıya alarak yavaş yavaş yapsaydın sen bugün böyle olmazdın diyor. Lütfen diyor krize girme bir şeyleri askıya al neymiş bu askıya alacağınız şey istekleriniz. Örnek vitrinde bir şey gördün onu istiyorsun alamıyoruz alamıyoruz sevgili balıklarım bu ay gücümüz buna yetmiyor lütfen onu askıya alıyoruz tamam mı geçmişi düşün geçmişteki yaptığın hataları düşün sakın alma diyor sakın alma askıya al yoksa diyor bu krizden hayatta çıkamazsın diyor şu an buradaki açılımım sevgili balık arkadaşıma ayağını yorgana göre uzatacaksın bunun başka çaresi alternatifi yok diyor ne diyelim ben elçiyim, kızmayın bana canlar. Hepimiz için aynı şey geçerli, tamam mı? Bazı isteklerinizi, bazı harcamaları lütfen diyor askıya al. Geçmişi düşün, askıya al. Bitti. Lütfen diyor bazı şeyleri askıya almak için ne olur bir adım at. Adım atarsan ancak güzelleşecektir diyor. Ufak bir adım, yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacak. Bütün dert, sıkıntı bitecek diyor. Sevgili balık arkadaşlarımız için. Evet sevgili balık arkadaşlarım. Koç Burcu arkadaşlarımızdan girdik. Balık Burcu arkadaşlarımdan çıktım. Kariyer, iş ve para durumlarınıza baktık. 30 Ekim'e kadar sevgili arkadaşlar 12 Burcu toplu bir video yaptım sizler için. Sizleri <gülüyor> seviyorum canlar. Zaman zaman Şengül bir öyle söyler bir böyle söyler. Söyler de söyler. Siz Şengül'ün kusuruna bakmayın. 12 burç arkadaşıma sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tüm dünyaya, her yerden beni izleyen her yerden her arkadaşıma seven, sevmeyen herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum canlar. Evet sevgili arkadaşlarım, bu açılımımızın da sonuna geldik.